Bunlar ne güzel? Tavşan. Tavşan. Tavşanlar ne yer? Ya? Havuç. Havuç mu yer? Bunlar havuşuyor mu? Yiyor. Evet. Ne kadar güzeller değil mi? Evet. Hadi severim. Hadi şöyle bakalım. Sevmiyor. Kaç tane var burada? 1 2 3 4. Az tane var? 4 tane var. Bunun hangisi siyah? siyah. La havalı rengim bu. Bak seni sevdi. Gördün mü? Evet. Hadi sev bakalım onu. Sev bakalım. Sev hadi kızım. Sev. Cicik ver. Bak gördün mü sana geliyor. Elini uzat. Uzat elini. Bak hiçbir şey yapmaz bunlar. Zararsız. Gördün mü? Tavşanlar. Evet. Bunlar çok zararsız. Sev bakalım hadi tavşanları. Tavşanlar. Gördün mü? Hadi <gülüyor> Ben de uzatıyorum. Bak, bakmış şey gördün mü? Var. gördün mü? Dur, uzat. Bak. Uzat. Sen de uzatırın mi Ama geliyor. Onlar evet, seninle kızım, zararsız onlar. Gel abi de. gel burada bir var. sinek var. Bak, uyuyor. gördün mü masan? Bak arkadaki uyuyor, gördün mü? Aa! Sevimli mi? Evet. Ne kadar sevimli? Bak, diyor. Evet, suda içiyor, değil mi kızım? Bak tavşan yiyor, masal. Bak, tavşan havuç yiyor, bak. Bak, gördün mü havuç yiyor tavşan? Ben içmedim. Ne kadar tatlı değil mi? <gülüyor> Kulaklarını seve abi, sev kulaklarını. Kula <gülüyor> <gülüyor> seve abi Bunların bir ismi var mı Hasan? <gülüyor> ne? Tarbisayar mı var? Evet. Başka bir isim olabilir mi? Var. <gülüyor> Hadi başka bir isim koy bakalım bunlara. <gülüyor> Bak bak sana geliyorlar, elin uzak kızım. Bunlar zarar, hiç bir zarar vermez bunlar ya. Ne yapıyor? Onlar mama yiyor, gördün mü? Mama yiyorlar. Hey, kivaya. O ne? O ne? Bak ben de uzattım elimi, gördün mü? korkuyor mu sen? Neden korkmuyor mu? Başladı. Hadi. Ya bir şey var mı? Yem aldım. Olur, koşayım abi. Yok, kadar, al Şahin abi'ye götür bakalım. Tamam. götür <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> abi onları. Getir, koy bakalımın içine. Of senin sana, Bak. Bak, bak, bak, bak. Gel. Gel bakalım. Dur, yavaş yavaş, düşme. Yavla. Gel. Gel bakalım. Gel, bak, uzak kalacağınız, uzunluğu vakti. Gel işte, bak, bak, bak. Bak. bak. Aha, Masal. Abi bunların önseli farklı. Bunlar e, Hollanda. Ne diyorlardı, Bunların bir ismi var. Sağdaki çok farklı ya. Abi onların yüzüne baksana, kuzu gibi. He ya. Hoş salladınlar. <gülüyor> Bunun her yanı 100 lira abi. Masal, bak görüyor musun tanışanı kızım? Evet. <gülüyor> bak, gözleri renkli Masal. Gördün mü? Evet. Mavi gözler bunların. ya? Bu nasıl bir yüzü varmış Masal. Görüyor musun kızım? Söyliyorum. Aaa! Bak burada civciller var. Gördün mü? Bak civcilleri gördün mü burada? Bak parayı al. Bak civciller var burada gördün mü? Ne kadar sevimli değil mi? O Havuç vereceksin mi tavşana? Havuç vereyim mi sana bir tane? Gel. Evet. Yeah. Geldi işte, bak ha. Ah gördün mü masan? Havuçuyor tavşanlar. Allahım ne güzel bir işler var bunları ya. Ay ya. <gülüyor> tut havucu tut aşkım, havucu tut geri ver. Ha. Tut havucu. Bunları anneye gösterelim, olur mu? Olur. Evet. Mesela arkadaşlarla eve davar